Merhaba burçlarına göre erkeklere anlattığımız seriye yay burcu erkeği ile devam ediyoruz. Yay burcu zodyan dokuzuncu burcu ve ateş grubundandır. Değişken niteliğe sahiptir. Diğer ateş burçlarına nazaran daha e, adaptasyonu yüksek bir burçtur yay burcu. Yay erkekleri özgürlüğüne düşkün. E, biliyorsunuz yay burcu e, aklından geçeni olduğu gibi dışarıya aktaran ve dolayısıyla çoğu zaman patavatsız damgasını alan bir burçtur. E, rahat tavırları olan, e, biraz tembel olabilen ama aynı zamanda hırslı, başarı odaklı bir burçtur. Yay burçları Jüpiter tarafından yönetildiği için... Aşırı iyimser, aşırı pozitif ve kimse hakkında çok fazla fesatlık düşünmeyen bir boştur arkadaşlar. Dolayısıyla yaya erkeği size bir şey söylüyorsa arkasında çok fazla art niyet aramanıza gerek yoktur diyebiliriz. Büyük ihtimalle düşündüğünü, duyduğunu ve hissettiğini size aktarıyordur. Yaya erkeği için dostları çok önemlidir. Yaya erkeği ile birlikte olmak istiyorsanız dostlarını asla es geçemezsiniz arkadaşlar. Hatta dostlarıyla daha yanlışırsanız. Siz bir sıfır öne geçmiş olursunuz zira dediğim gibi dostlarından hiçbir zaman vazgeçme eğiliminde olmayacaktır. Arkadaş ilişkileri çok önemlidir. Arkadaşların aşırı düşkündür. Her zaman ne gibi bir sıkıntıları varsa onların yanındadır ve gece kaç saat saat kaçta ararlarsa arasınlar. yay burcu erkeğine arkadaşları her zaman ulaşabilir. Peki yay burcu erkeği ilişkide nasıldır? Rey erkeği biraz doğrucu davut olduğu için, çok fazla dürüst olduğu için ve insanları kırmak, dökmek gibi bir endişesi olmadığı için ilişkide biraz zordur arkadaşlar. Neden derseniz sizi kıracağını düşünmeden sizinle ilgili, görünüşünüzle ilgili, haliniz, tavrınızla ilgili pat diye bir cümle söyleyebilir. Eğer alıngan bir yengeç veya duygusal bir balıksanız. Yay burcu erkeği size hayli zorlar arkadaşlar. Onun dışında yay erkeğinin sohbeti çok keyiflidir. Çok hoş sohbettir. Saatlerce her konu hakkında söyleyecek cümlesi vardır ve saatlerce sohbet edebilir. Ancak çok laf, yalansız, çok böyle haramsız olmaz diye bir atasözü var ya. Tıpkı bunun gibi yay burcu erkeğinin de çok fazla konuşmasının sonucu olarak... Biraz daha palavracı, biraz daha hikayeye mübalağa kata, katma özelliği söz konusu olduğundan anlattığı birçok menkıbe, ve birçok hikaye büyük ihtimalle kendi kafasında uydurduğu hikayelerdir. Yay erkeği hoş sohbet olduğu için karşısında da aynı enerjiye sahip, aynı sohbet potansiyeline sahip bir kadın ister. Ama asla. Ondan fazla konuşma hakkında sahip değildir arkadaşlar. Bir ortamda ya erkeği varsa en çok o konuşmalıdır. Herkese hayran bıraktıracak, e, abartılı, olağanüstü bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeler üretmelidir. Ve e, bu şekilde insanları kendi sohbetine çekmelidir. Dediğim gibi dışarıdan gören bir insan. Ee, ya bu adam neler yaşamış ya bu bunun başına neler geçmiş nasıl hikayeler biliyor falan gibi düşünürken Yay burcunu az çok tanıyanlar onun gene e, sohbetin ayarını kaçırıp abartıya kaçtığını e, anlıyorlardır arkadaşlar. Aşk konusunda çok fazla flörtözdür yay erkeği ve dolayısıyla e, aynı anda bile birkaç kadını idare edebilir. Herkesle sohbet edebilir. Yani e, arkadaş kız arkadaşları da çok fazladır onun dışında ama yay burcu erkeğinin çok fazla bilinmeyen gizli bir özelliği vardır. Yay erkeği bir kadını gerçekten sevdiyse ona son derece sadıktır. Yani ancak e, sevmesi kolay değildir. Belki hayatında bir kadın belki iki kadın yani onun dışındakiler gönül eğlendirmek için veya güzel hoş vakit geçirmek için birlikte olduğu kadınlardır. Dediğim gibi onun aşık olacağı kadın da özgüvenli, sohbeti, keyifli, arkadaş gibi yaklaşan ve onu özgür bırakan aynı zamanda başarılı bir kadındır. Başarıya hayrandır yay burcu erkeği. Ben tüm gün evimde oturayım, romantik aşk şarkıları dinleyen, dinleyeyim diyen bir kadın yay burcu erkeğine göre değildir. Onun dışında... Ee, dediğim dedik hep benim dediğim olacak hep benim istediğim olacak şeklindeki kadınlar da yay burcu erkeğine göre değildir ona göre yaşam bir maceradır o macerayı birlikte yaşayacağı olgun ve kendi sınırlarını prensiplerini koruyan ve başarılı onu özgür ve rahat bırakan özgüvenli kadınlara yay burcu erkeği son derece fazla çekilecektir arkadaşlar yay erkeği hem çok sportif hem de çok tembeldir e, eğer ki oldukça hareketli bir yaşantısı olmasına rağmen bazen de kendini bir eve kapatıp günlerce evden çıkmayıp film izleyebilir veya e, telefonlarını kapatıp arkadaşlarıyla kontağı tamamen kesebilir e, bir rahat hali e, vardır ve e, dediğim gibi eğer canı gönülden bir şey istemiyorsa onun yerinden kaldırmakta oldukça zordur arkadaşlar çünkü rahatına düşkün ama ver yansın havasında bir yapısı da vardır tıpkı boğa burçları gibi bazen aslan burçları gibi böyle rahat tavırları da vardır yani çünkü kadercidirler ee, başlarına gelen her neyse hayırlısının öyle olduğunu düşünürler. Ee, anlacılık e, oynamayı çok sever yay burçları dolayısıyla e, başlarına gelen şeyin sonucunda eğer bunu aldılarsa kendilerini kapatıp dinlenmeye inzivaya çekebilirler. Aynı zamanda dokuzuncu ev biliyorsunuz maneviyatı, e, dini felsefeyi, dünya görüşünü, uzak yerlere seyahati temsil ettiği için Yay Burcu yabancılarla çok iyi anlaşır. Yabancı kültürleri tanımayı çok ister. Uzun seyahatler yapmayı, dünyayı gezmek onun hedefidir. Onun dışında e, dini tarafı da manevi tarafı da çok kuvvetlidir esasında. Çünkü e, bir kabulleniş, bir teslimiyet onun e, doğuştan doğasında olduğu için bu tarz e, manevi, konulara eğilimlidir ve başına gelen olaylardan sonra e, bu maneviyatı daha çok güçlenebilir. Ancak yay burçlarına şöyle bir özelliği vardır. Yay burçları çift kısmetlidir. Dolayısıyla e, başlarına bir türlü türlü aksilikler gelse bile sonunda e, dört ayak üstünde düşerler. Jüpiter tarafından yönetildikleri için doğuştan şanslıdırlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, çift ellilik yapabilirler. Çift iş seçebilirler. Bir işten ayrılıyor olsalar yeni bir işe geçebilirler. Birinden ayrılsalar hemen yeni birini bulabilirler. Dolayısıyla yay burcuyla hayat şanslı ilerleyecektir. Evet arkadaşlar yay burcu erkeği ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aylık burç yorumlarım, astroloji bilgilerim devam edecek. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.